Hobolt marka 24 volt Motorlu Seviye sensörü Bağlantısı Genelde yem siloları Buğday siloları Çakıl, mıcır, kum silolarında kullanılır Bağlantı şeklimiz Kahverengi artı artıdan birinci klemensten artıdan kahverengi olandan diğer klemense bir artı girişi yapılır. Birinci klemense eksi girişimiz sadece bir eksi buraya girilir. İkinci klemense artı girişi yapıldıktan sonra dönüş hattı bağlanır. İki, i̇ki adet switch vardır. Bir tanesi boş Bir tanesi dolu Yani bu boş sivici Bu içerisine mal dolduğu zaman içerisindeki dönen sistem Bu sivici niteliyerek Max yani dolu konumuna getirmektedir Bağlantı şeklimiz bu şekildedir Motorlu Cobalt 24 volt Seviye kezleri ya da seviye sensörü 24 volt artı, eksi, artı ucundan, artı ve diğeri göndermesi için dönüş ucundan ibarettir.